Merhaba dostlarım. Bugün sizlere dünya sinemasına altın harflerle ismini yazdırmış gerçek bir efsanenin Bruce Lee'nin biyografisini anlatmaya çalışacağım. Bruce Lee 27 Kasım 1940'da San Francisco'da doğmuştur. 20 Temmuz 1973'te Hong Kong'da 32 yaşında hayatını kaybetmiştir. Gerçek adı Lee Jun Fan'dır. 32 yıl gibi kısa bir hayata dünya tarihine geçecek başarıları sığdırmayı başarmış gerçek bir efsanedir. Rusli sıra dışı bir insan olduğundan dolayı adeta kendi kabına sığmayan bir insandı. Hırçın ve kavgaçıydı. tarihine geçmiş sıra dışı insanların hayatları bizim gibi sıradan insanların hayatları gibi olmaz. Sizlere şöyle bir örnek verebilirim. Albert Einstein iki kere okuldan kovulmuştur. Çocukluğunda bilinçsiz olarak kumfi tekniklerini öğrenmeye başladıktan sonra 1954'te Büyük Kung Fu ustası İtmen'in öğrencisi olarak Wing Chun sistemini öğrenmeye başlar. Rusya aynı zamanda dansa da çok meraklıdır çeçe dansında hatta Hong Kong'da şampiyonluğu bile vardı. Rusli 19 yaşına geldiğinde hala çok kavgacı, çok hırçın bir delikanlıydı. Bir gün bir barda Amerikalı askerlerin genç bir Çinli kıza taciz yaptığını gördüğünde dayanamayıp onların dördünü birden dövmüştür. Bunlardan bir tanesi de emniyet müdürünün yeğenidir. Babası olayı duyduğunda çok kızmıştır Rusli'ye. Babası ilk oğlunu kaybettiğinden dolayı Rusli'nin de ölmesinden çok korkar ve karar verir Bruce diye Amerika'ya gönderme. Bruce diye Amerika'da doğduğundan dolayı Amerikan vatandaşı olma hakkını kazanmıştır. Bruce ismi de buradan geliyor. Bir Çinli ismi değildir. Bruce Amerika'ya gittiğinde bir Çin lokantasında bulaşıkçı olarak çalışmaktadır. Orada bir kız meselesinden dolayı oradaki aşklı aralarında büyük bir kavga çıkarmış. diye karşı sevgisi olan bayan patronu. Rusliye'yi yanına çağırır, Rusliye'ye yüklü bir para verir. Der ki ya bu parayla gider yer içer sevgininle bir hafta yaşarsın ve gelip benim burada bulaşıkçı olarak devam edersin ya da düzgün bir hayat kurarsın der. Bu parayı sana kredi olarak veriyorum der. Rusli de tercihine doğru bir hayattan yana kullanır. Rusli önce liseyi bitirip sonra Washington Üniversitesi felsefe bölümünde üniversiteye başlamıştır. Aynı zamanda kung fu çalışmalarına devam eder. Der. Üniversitede spor salonunda çalışma yaparken okulun şımarık gençlerinden birisi bırak o aleti ben çalışacağım der aralarında tartışma çıkar ve 3-4 arkadaş Bruce karşı kavga ederler. Bruce Lee bunların hepsini darmadağın eder. Sonrasında kendisinden dayak yenen diğer üç öğrenci Bruce yanına gelir ve bize bunu öğretir misin der. De Son kampüsü olan Linda Emery de Bruce kavgasını seyrettiğinde çok etkilenmiş ve o da öğrencilerinden biri olmuştur. Bir öğrencileriyle çalışmalarına devam etmektedir ve Linda ile de büyük bir aşk yaşamaktadır. Linda, Rus diye bir kung fu okulu açması gerektiğini söyler. Önceleri Rus diye bir çok uçuk bir fikir gibi gelir. Sonrasında ikna olur ve ilk okulunu açar. Ufak ufak öğrencileri çoğalmaya başlar. Bunun sonrasında bir okul daha açar. Okulunda öğrencileri çoğalmaya başlamıştır. Her renkten insan Rus okuluna akın ediyordur. Bu arada Zaptuo kültüründe Çinlerden başkasına Kung fu öğretilmesi yasaktır. Çin mahallesinin ileri gelenleri Rus'u çağırırlar ve bunu bırakmasını söylerler. Rus de itiraz eder, bırakmayacağını söyler. O durumda bu işlerin kavgayla çözüldüğünden dolayı Rusli'ye en iyi adamlarıyla kavga etmesini söylerler ve Rusli ile o adam bir araya gelir. Rusli o adamı paramparça eder. Yalnız Rusli arkasını döndükten sonra o adam kalkar ve Rusli'ye arkasından uçan tekme atar. Rusli belinden sakatlar. Annesinin bütün itirazlarına rağmen Linda emriyle evlenmiştir ve Linda hamiledir. Bruce Lee uzunca bir süre yatalak kalmıştır. Bruce adeta hayatına küsmüştür. Ama eşi Linda pes etmemiştir. Bruce Lee'yi asla yalnız bırakmamıştır. Sizlere şunu belirtmek isterim. Her güçlü erkeğin arkasında bir kadın vardır derler ya. Gerçekten Linda emri bunu yapmıştır. Tabii şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Her başarısız erkeğin karşısında da bir kadın Eşidin vardır. Linda Bruce tüm isteksizliğine rağmen Rusli Lee yatalak haldeyken Bruce Lee anlatır, eşi Linda yazar ve resimlendirir. Hitkundo kitabı basılır ve piyasaya çıkar. Bu arada Rusli yavaş yavaş iyileşmeye başlar. Oğlu Brendan Lee de 1965 yılında doğar. Rusya'da bir işte yapılan Uluslararası Arası Ed Parker Karate Şampiyonasında ringe çıkar. Burada bulunan herhangi birini 60 saniyede yenebilirim der. Herkes kendisiyle dalga geçer. Bu arada kendisini sakatlayan adam gelir der ki daha önce seni yendim bir daha yenebilirim. Bruce Lee bu adamı 60 saniyede mağlup eder. Bu arada bir dizi yapımcısı da seyrediyordur Bruce Lee'yi. Bruce Lee'ye Yeşil Ara adlı dizide oynamasını teklif eder. Bruce Lee de kabul eder. Sette öyle hareketler yapar ki setteki bütün çalışanların ağzı açık kalmıştır. Bruce Lee'de yaptığı doğaçlamayla herkesi kendisine hayran bırakmıştır. İşler yolundadır. Dizi bir yıl devam etmiştir. Bu arada bu Bruce Lee Kung Fu dizisini tasarlamıştır. Kung Fu dizisinin fikir babası Bruce Lee'dir. Bir kuşaktan olan erkeklerin hepsi bilir Kung Fu dizisini. Başrolde David Caradine oynamıştır. Çok büyük de iş yapmıştır dizi. Ama bu fikir Bruce Lee'nindir. Bruce Lee büyük bir kazık atarak David Caraday'ını oynatmışlardır. 1969 yılında Bruce Lee'nin babası vefat eder. Bruce Lee Hong Kong'a gider ve cenazeye katılır. Cenaze dönüşünde Hong Kong'da bir film yapımcısı Bruce Lee'nin önünü çevirir. Çünkü Keito karakteriyle Bruce Lee'yi herkes tanımaktadır. Bruce Lee film teklif eder. Bruce Lee önce kabul etmez ama sonra Bruce Lee'yi ikna eder ve 1970 yılında Büyük Patron filmi Tayland'da çekilmiş ve Uzak Doğu'da ve Asya'da gişe rekorlarını alt üst etmiştir. Bunun ardından Öfkenin Yumruğu filmini çekmiştir. Biz bu severlerin Kral Benim Olarak Bildiği filmi çekmiştir. Bu da çok büyük iş yapmıştır. Bunun ardından Amerika'da 7 defa karate şampiyonu olan Chuck Norris'le Ejder'in Yolu. Yani biz bu severlerin en büyük benim olarak bildiği filmi çekmiştir. Bu filmde çok büyük iş yapmıştır. Bunun ardından Ölüm Oyunu filmini çekmiştir. Rusli Ölüm Oyunu filmini çekerken bu arada Amerikalı yapımcı aynı yapımcı Hong Kong'a gelip Rusli'ye tam bir Hollywood filmi yapacağını söyler. Tabii ki Rusli bu teklifi geri çevirmez. Ejder Kalesi'nin çekimlerine başlar. Ejder Kalesi'nin çekimleri bittikten sonra vizyona girmeden 3 hafta önce Rusli hayatını kaybetmiştir. Ölüm Oyunu filmi de yarıda kalmıştır. Yani Kerim Abdülcabbar'la oynadığı film. Rusli 20 Temmuz 1973'te 32 yaşında hayatını kaybetmiştir. Ama dünyaya da mührünü basmıştır. Bruce şu sözünü söylemek isterim. Eğer ölümsüz olmak istiyorsanız hatırlanacak bir hayat yaşayın demiştir. 22 yıl gibi kısa bir hayata dünyaları sığdırmış, dünyaya mührünü vurmuş. Muhteşem bir insandır. Bizim kuşağımızdaki insanların hepsi ona hayrandır. Hepimiz sinemadan çıktıktan sonra Bruce Lee olurduk. Kitleler böyle etkilemişti. Dünyayı peşinden sürüklemişti. Bruce Lee öyle büyük bir iş başarmıştır ki. Dünya tarihine altın harflerle adını yazdırmıştır. Rusli'nin filmleri, kendisi 1973 yılında ölmesine rağmen, 1985 yılında sinemada oynatıldığında, sinemada oturacak yer bulamadığımı hatırlarım. Dünya Rusli'yi o kadar çok sevmişti ki, Öldüğüne bir türlü inanamıyordu hayranları. Hatta ölümü hakkında onlarca dedikodular dolaştı. Ama Bruce Lee'yi 1973 yılında kaybettik. Bruce Lee selam olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone